Yeni bir Havacılık dizisinin çekimleri Eskişehir'de 1. Anacet Üs Komutanlığı'nda yapılıyor. TRT Dijital'de gösterime girecek Hür adlı dizinin setine konuk olduk. S Film tarafından çekilen dizi, pilotlarımızın yaşantısından bir kesidi ekranlara taşıyor. Bu konuyla ilgili çok daha detaylı bir videoyu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bugün Eskişehir'de 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndaydık. Beni bu çekim platosu 1963 yılında neredeyse 60 yıl öncesine götürdü. Göksel soyun, Şafak Bekçileri filmini hatırladım. Şafak Bekçileri ile Hava Kuvvetleri bu tür sinema projelerine ilk büyük tam desteğini vermişti. Bunu 1993 yılında Barış'ta Savaşanlar, 2011 yılında Anadolu Kartalları izledi ve şimdi de Hür dizisine Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı tam desteğini vermiş durumda. Günümüzde her şeyin pazarlaması tabiri caizse çok çok önemli. Ne kadar yaptıklarınızı güzel anlatabilirseniz, çektiğinen videolar, görüntüler, metinler olursa daha fazla insanı buraya doğru çekiyorsunuz. Amaç sadece Hava Kuvvetlerimizin değil tüm Silahlı Kuvvetlerin bu işe meraklı gençlerimizin, daha donanımlı gençlerimizin gelmesi, insan kaynakları kalitesini daha da yukarı çekebilmek. Bunu yapabildiğiniz sürece işler çok daha iyi gidiyor. Daha geleceği, daha zeki insanlar, daha meraklı insanlar, daha bu işe tutkuyla bağlı insanlar yaptıkları işleri de yukarı doğru çıkıyor. Bu da tabii ki milli savunma çok kutsal bir konu. Savunma sanayi çok kutsal bir konu. Bu da buradaki çıtayı çok ilerlere doğru Götürüyor. Evet Eskişehir'de aynı zamanda bu üste çocukluğu geçmiş birisi olarak ben inanılmaz keyifli bir gün geçirdim. Umarım buradaki özverili çalışmalar diziye güzel bir şekilde yansılır ve gelecek yılda bu diziyi TRT Digital Platformu'nda seyrederiz.